Böyle yüzün askın, söyle neydi derdim ve neydi bana kastın? Ne haldesin diye arkana bir kez dönüp. Şaşkınım budan seni severken nasıl bıraktın? Ne istedin mi olmadı ki böyle yüzün askın? Söyle neydi derdim ve neydi bana kastın? Ne haldesin diye arkana bir kez dönüp bakmadın. Hiçbir zaman bir kulağıneymem. Selmem Kim ne ya hiç fark etmez Eminim asla da kaybetmem Sağa çıkarım yine ben bu dümandan korkum yok Benim hiç bir kimseden tek korkum benim öfkemden Başka bir kulağa itaat etmem İstesem bile eskiye dönemem Yine yeniden sana gelemem Sana güvenip tüm yılları önünde inan ki artık Heba edemem tek bir varlığım Sen kan hayatta inan ki artık yok bir kimsem Tek çarem bir temennim Çadesizim ben bir daha gülmem Zaten yüzümle gülmedi dostum, Bıktım usandım çıkarlarından, Yüzüme gülüp öylece arkamı döndüğümde Kimse denen yalanlardan Hepsi çıkar lan, çıkar lan. Tek dileğim Allah'tan Daha merttir düşmanlar Dost diyebildiğim insanlardan Ve hayatımda koskoca bir yalansın Benden aldığım bu ahla sayıyla nasıl yaşarsın Şöyle bakıyorum yoruna sahi İnan neler yaşattın Yaşattığını yaşamadan bucağa senden çıkmasın Vefa ağır yüklür ama senle görmedim yürek Sutsuz bıraktım bu aşkı lakin istiyor emek İnan ki artık yok gerekçen ve artık yok bir gerek Ve anladım ki yaramıyor lan seni adam gibi sevmek Beklediğime değmeyecek Anladım ki o yer geri gelmeyecek Adana yazdığın şiirlerden habersiz belki hiç bilmeyecek Bu dünyadan sana kırgın ayrılırken o başkasıyla gülecek Ne bilirim bu adam kırk yüz yetse desemden hiçbir zaman vazgeçmeyecek Ve şunu da anladım ki istesem de hiçbir şey geriye dönmeyecek Ve şunu da anladım ki bu canın yüzü hiçbir zaman gülmeyecek